video yüklemiyorum ee, bayağı bir rüzgarlı ama aslında bugün video çekilmezdi ama yine erteleye erteleye erteleye en sonunda bugün de çekeyim dedim ee, inşallah sesten yana sıkıntı olmaz olursa artık yüklemeyeceğim yapacak bir şey yok bu 6 ayı devirdik 6 ay ciddi bir zaman ee, bu 6 ayda gerçekten işte için görüyorsun, buradaki insanları tanıyorsun, Türkleri tanıyorsun, yabancıların yaşam şeklini falan görüyorsun, işler nasıl ilerliyor, bunu görüyorsun, birçok gözlem yapıyorsun. Öncelikle tabii hani bu süreçte ben video yüklediğimde insanlar daha çok tabii Ankara Anlaşması'ndan dolayı videolara rastlıyor. Çünkü son 1-2 yılda Ankara Anlaşması oldukça popüler. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi süresi de doluyor zaten. Tabi bir yerden sonra benim hani hep Ankara Anlaşması'ndan bahsetmem yani bence çok mantıklı değil. Yavaş yavaş İngiltere'deki yaşam üzerine bir şeyler çekmem daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü belli bir süreç var Ankara Anlaşması'nda. Karar veriyorsun, belge topluyorsun vesaire. ha Yine bununla alakalı Yeni bir şeyler elde edersem mutlaka söylerim. Ee, hani bunu bildireyim dedim. Hani bugüne kadar çekmeme sebeplerinden de bir tanesi buydu. Ee, bir yerden sonra Ankara Anlaşması, Ankara Anlaşması konu bitiyor, tıkanıyor. Yeni bir şeyler e, çekmekte fayda var. Yeni konular bulmakta fayda var. Ankara Anlaşması ile ilgili söyleyebileceğim sadece şu. E, gruplardan ve hani başvurmayı düşünen arkadaşlardan elde edindiğim bilgiler şöyle onu hemen hatırlatayım. Sonra birazcık buradaki e, konular üzerine değineyim. Sonra da videoyu tamamlayayım. Tabi Ankara Anlaşması popülerleştikçe e, artık zorlaştırılmaya başlamış. gördüğüm kadarıyla. Ben başvurduğumda potansiyel müşteri mektubu e, şey yapmamıştım, ayarlamamıştım. Şimdi baktım ki birçok kişinin red nedenlerinden bir tanesi potansiyel müşteri mektubu. Aynı şekilde e, SGK dökümü falan da istiyorlar. Hani o da uyumsuz olduğu için sıkıntı çıkartıyorlarmış. Bende vardı ama potansiyel müşteri mektubu bende yoktu. Hatta bende mülakat yoktu. Şimdi de yok galiba ama bazılarını telefonla arayıp soruyorlarmış. Bu gibi konulara dikkat etmenizde fayda var. Yani bir de şunu söyleyeyim. İngiltere'ye gelmeden önce şu anda herkesin derdi yani gruplardakilere bakıyorum. Gerek Telegram, gerek Facebook'da işte vize almak, vize almak. Ben de öyleydim ama vize almak aslında bu işin kolay yanı. Asıl mevzu İngiltere'ye geldikten sonra geçilmek, burada tutunmak. Ben şu anda bunun içerisindeyim. Ee, belki bu bir, bir level atlamak olabilir. Ben şu anda geçilme tutunma kısmındayım. Ee, bundan sonraki süreçlerde de bu konulardan bahsedeceğim. Ee, en son çektiğim videoda işte İngiltere'de ilk zamanlarda para kazandıracak işler diye bir şeyler söyledim. Ee, anlattım işte ne var burada. Türkler ne yapıyor? Kebapçılık, işte Deliver, Uber Eats falan bu gibi e, şeyler üzerinden para kazanıyorlar. Ha, başka şeyler yok mu? Var tabii ki. Amazon. Amazon'dan bir şeyler satıyorlar falan. Ben de dedim Bu süreç öyle sadece şey, birkaç kişi eleştirmiş beni şey diye. İşte sadece bu mu? Onu yazıyorsun, sadece, sadece bunlar mı var? Evet arkadaşım, maalesef ilk etapta belli bir çevren yoksa belli bir sermayen yoksa işler böyle. Ee, hani senin Türkiye'de okuduğun okulun hiçbir geçerli burada yok. Ee, bir yerden takılıyorsun ve buraya geldiğin zaman sıfırdan başlıyorsun. Bunun altını çizeyim. Bizim geldiğinde de zaten Türk olduğun için kimlerle iş yapacaksın? Türklerle iş yapacaksın. E, Türkler ne yapıyor? Türkler kevapçılık yapıyor maalesef. Evet iyi para kazanıyorlar. Belli bir, açıklık, belli bir açık var. E, İngilizler bu konuda çok iyi değil. Ama yaptıkları şey bu. Maalesef ki Keşke bir teknoloji firması olsaydı. Sadece teknoloji alanında Türkler daha bakıyor olsaydı da eee Türklerde ağaçın alımımız olacağı, yani olacağı için teknolojik işlerde çalışılsaydı daha iyi olurdu. Benim gördüğüm şeyler bunlar. Ee, Türkler konusunda da şunları söyleyeyim. Ee, maalesef çok iyi değiller. Açıyorum 15-20 yıl önce buraya gelen Türklerle yeni gelen Ankara yeni gelen Türkler arasında çok farklar var. Ee, Belli bir e, seviyeye gelmişler. İyi ya da kötü bir şeyler yapıyorlar. Kimisi çok iyi para kazanıyor. Kimisi orta idare ediyor. Vakti zamanında çok da çekmişler. Yeni gelenler de çekiyor. Belki eskiden gelenler çok bilmiyorum. Daha kötü olabilirler. Hani direkt fabrikada falan çalışanlar var. Gördüğüm bu. Ama şunu rahatını net bir şekilde çizeyim. Eski Türkler o çektiklerini falan Unutmuş. Yeni gelenlere de ben çektim, sen de çek arkadaş modunda. Takılıyorlar. Maalesef bu. Ha yok ben öyle değilim falan filan diyenleri de gördük. Böyleler. E, maalesef böyleler. O yüzden. Hani ben söylüyorlardı işte. E, Türklere güvenme, Türklerden uzak dur falan. Ya şunu söyleyeyim. Uzak duramazsın. Çünkü ihtiyacım var. İhtiyacım var. Hiçbir şey yoksa sohbetine ihtiyacım var. Ancak e, şunu söyleyeyim. Hani de var. Güvenmemekte fayda var. Çok fazla e, iş yapmamakta fayda var. Ha belki şu, şu şekilde olunca güzel oluyor. Yeni gelenler, sizin gibi Ankara anlaşmasıyla gelenler bir olsun. Aynı kaderi paylaştığınız için daha iyi anlaşabiliyorsunuz. Benim gördüğüm bu. Ben burada şey e, öğrencilerle de görüştüm. Tamam çok güzel değil. Anlaşıyorsun, aynı şeyi konuşuyorsun, hemen hemen de yaşıtsın, yaş farkı çok yok. Ancak şöyle, senin derdine paylaş, onların derdi daha paylaş. Sen nereden bir iş ayarlarını, nereden bir iş kopartırmayı düşürürken, onlar da dersi geçmeyi düşünüyorlar. Herhangi bir ekonomik dertleri yok çünkü hem bursun. Fası çok farklı gerçekten. Ee, bunu ben yaşayarak gördüm. 6 ay güzel geçti. 6 ayda bizde neler değişti? Ee, birkaç tane işte çalıştım. İyiydi, fena değildi. Ee, Türklerdi. Klasik problemleri falan anlatmayacağım. sahibimizin planları değiştiğinden dolayı e, iki ayda hiçbir şey yokmuş gibi evden çıkmamız istendi şimdi iki üç günden beri yeni evdeyiz güzel iyi e, Hani temiz bir yer ha, bulmak kolay oldu mu olmadı e, sağ olsun buradaki e, hani çevreden dolayı ulaştık bir şekilde Geçtik, 6 aylık kira ödemedik. Bu 6 aylık kira ciddi bir problem gerçekten. Ee, bizler hemen garanti olsun diye 6 ay kira önerisinde bulunuyoruz emlakçıya. Emlakçı aradan süzüyor. Bakıyor işte. Kim buradaysa kredi geçmişi şey varsa evi ona veriyor. Bunu vermesinin sebebi şu. Emlakçılar şey yapıyorlar. E, kira ödenmezse bir sorun olursa ev sahibi sanırım emlakçıdan kirayı alıyor bundan dolayı e, emlakçı da haklı olarak 6 ay kira işine giriyor ve mümkünse alt aylık değil de belli bir iş düzenli bir işi olan birinin e, evini tutuyor bizim bu tuttuğumuz evde emlakçı yoktu direkt ev sahibiyle görüştük e, ve ev sahibi de şey yaptı bizimle birkaç görüşmeden sonra evi bize verdi şanslıydık Gerçekten yine Allah yardım etti diyelim çünkü ev bulmak gerçekten ciddi bir sıkıntı. 6 aylık kirayı vermedik, bir depozito, bir de ee, bir depozito, bir de normal bir aylık kirayı verdik ev sahibimize ve eve geçtik. Şey oldu, bu elektrik ve işte bu enerji firması, elektrik ve doğalgaz aynı firma burada bildiğiniz gibi. Onun değişikliğiyle uğraştık. İnternetin değişikliğiyle uğraştık. Suyun değişikliğiyle uğraştık. Fena değil. E, yani Su aynı firma olduğu için kolaylıkla geçtik. Elektrik birazcık çetrefilli oldu diyeyim. Onda da şöyle oldu. Çıktı, yani Normalde biz kontratlı bir anlaşma yapmıştık. Kontratımız vardı elektrik firmasında. Elektrik ve doğalgaz firmasında. E, firma çıkarsa sana e, elektrik ve su için ayrı ayrı 50, 50 pound ceza veriyor. Şimdi e, bu cezayı bu cezayı önlemek için de ha, diyor ki yeni taşındığın yerde bizi tercih edersen sana ceza vermeyeceğiz. Hani iadesini yapacağız falan diyorlar. Biz de aynı firmayla devam edelim dedik. Şimdi bu süreçte e, girerken ve çıkarken yani, firmayı biliyorsun ben taşınıyorum diye. Sonra taşındığın evdeki firmayı diyorsun. Böyle böyle ben iptal edeceğim. ...sayaçları falan kendin e, bildiriyorsun. Yani iki firmaya da bildiriyorsun. Sonra tekrardan arıyorsun e, şeyi, eski firmanı. Böyle böyle ben bildirdim diyorsun. Tabii bu da böyle kolay olmadı. Böyle anlattığıma bakmayın. Telefon ediyorum. <gülüyor> Şimdi ilk aradığında bir kadın çıktı. Şimdi şey çok fark ediyor. Yani kişiden kişiye çok fark ediyor. İlk aradığım firma... Bir kadın, ilk aradığım kadın anlatıyor. Böyle %45 falan anlıyorsun. Hızlı konuşuyor diyorsun ki biraz yavaş konuşun lütfen. Çok iyi değil benim İngilizcem falan diyorsun. Tamam diyor ama yine de anlamıyorsun. Ertesi gün tekrar aradım da bir erkek çıktı. Ve hani çok iyi konuştu. Bayağı bir anladım yani. Biraz bizi hatta tuttu. Ama işlemimizi hallettik sadece şey yaptı. O biraz yani şey konularında biraz sıkıntı oluyor. Türk yani Türkiye'de hani işte Vodafone ya da Turkcell'den bir şey geçtiğin zaman prosedür gereği sana böyle okuya uzun uzun. Onları okumak zorundalar. Okuyorlar onları. Onlardan bir de hızlı okuyor, yavaş okusa uzun sürecek falan. Onlarda biraz böyle bir tam anlamadığın için bir geriliyorsun. Onlarda da şey yapıyorum hep. Şimdi diyorum benim faturam değişecek mi? Yok diye değişecek. Tarifemde bir değişiklik olacak mı diyorum. Yok olmayacak diyor. E dedim bir sürü soru soruyorsunuz. Bunlar neden falan diyorum. İşte prosedür gereği mi? Evet falan diyor. E, o, o şekilde kendim garantiye almaya çalışıyorum. E, i̇şte faturaları falan hepsini hallettik. Bazıları hemen olmuyor. Belli bir zamana ihtiyaç var. Ama o zamandan sonra da geçiyor. E, tamamen. Tabii kontrol etmekte fayda var. Diğer firmalar aynı olduğu için geçişinde problem yaşamadık. Sadece bu elektrik ve doğalgaz firmasını değiştirmek zorunda kaldığımız için problem yaşadık. Onun dışında korona mevzusu devam ediyor. Ee, birkaç hafta önce Birmingham'a gittik polis kaydığı için. Resmen şey, e, her yer kapalı. hani Normale falan dönmüş değil. Ee, yine açılan yerler var falan ama gerçekten normal dönmüş değil. Devlet şöyle bir şey yaptı, faturaları falan ödemeyi, yarısını ödemeyi haftanın üç günü Pazartesi, Salı, Çarşamba faturaların yarısını ödeyeyim diyor. Onu yani teşvik amaçlı yaptı ama bu sefer de gördüğüm kadarıyla şöyle çok fazla kalabalık oluyor. Yani hani hesabın yarısını ödüyor devlet ancak çok kalabalık oluyor. Ciddi kalabalık oluyor. hani. Hani ekonomiyi ayakta tutayım derken, hani bu anlamda e, esnafa destek olayım derken hastalık e, negatif yönde ilerliyor diyebilirim. Bunun yanı sıra e, dediğim gibi piyasa yani birazcık bir hareketlenme var ama yani ciddi bir hareketlenme yok. Ha, eskisini de bilemiyorum açıkçası. E, eskiden ne kadar hareketliydi bilemiyorum çünkü ben geldikten sonra şansıma bir buçuk hafta mı iki hafta mı ne sonra Lockdown oldu ve birçok yer kapandı. Şimdi biz yeni evimize alışmaya çalışıyoruz. Bu yoldan da ilk defa yürüdüm. Ee, bu yoldan da evet ilk defa yürüdüm. Yani hazır çıkmışken bir videoda çekeyim dedim. Hani nerede video çekmiyor musun? Kısa da olsa bir şeyler çek falan diyorlar. Ee, biraz ondan bir de işin psikolojik, psikolojik yanında var. Şimdi yeni bir ülkeyle yaşıyorsun kolay bir şey değil. E, ülke değiştirmişken e, şey yapıyorsun yani onun psikolojisi ayrı ondan sonra e, işte iş ayrı buradaki insanlarla anlaşma ayrı e, bunların hepsi ayrı bir problem gibi oluyor bir yerden sonra e, hal böyle olunca da insan böyle böyle video çekmek de istemiyor e, hani genelde biliyorsunuz hep Böyle olumlu şeylerden falan bahsetmek ister insan. Ondan dolayı süreç bu şekilde. Soru soranlar oluyor Instagram'dan, Facebook'tan, elinden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ama lütfen hani birazcık süreci araştırıp öyle yazın, öyle soru sorun. Çünkü hiçbir şeyden haber olmadan nasıl yaptınız, siz nasıl gittiniz gibi böyle sıfırdan bir soru sorulunca olmuyor. Çünkü aynı soruyu defalarca anlatmak. Bayıyor bir yerden sonra. E aynı sorunun cevabını. Ha bazen oluyor. Hiç tanımadığım bir adamla konuşuyorum. Bakıyorum 40 dakika konuşmuşuz. E böyle şeyler de olmuyor değil. Hani Severek yani yardımcı olabiliyorsam fikir, bilgi verme anlamında elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani en azından yaptığımı düşünüyorum. Cevapsız bırakmıyorum ama bazen mesela birisi şöyle bir şey sormuş. Şirket kurmadan nasıl yapabilirim? Yapsın. Şimdi bu soruyu soran bir adam bu işlerden ee, hiçbir risk almamak istemediği, tamam böyle kolay yönden köşeye döneyim gibi bir derdi olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Ee, bu tarz sorulara yanıt vermiyorum. Ama dediğim gibi bunun dışında varsa elimden geldiğince destek olmaya, bilgi vermeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Yine yeni gelişmelerde karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.